Merhaba sevgili koç burçları ve yükselen burcu koç olanlar. Ağustos 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili koçlar, Temmuz ayında sal konular, gelir gider dengesi, kaynaklarınız ve sahip olduklarınızla alakalı ciddi kadarsal süreçlerden geçtiniz. Burada belki çok ekstrem para kaynakları veya çok ekstrem harcamalar veya kendi değerinizi keşfetmenize dair çok kadarsal süreçlerden evlemiş olabilirsiniz. Başkalarından beklemiş, beklemiş olduğunuz desteklerle alakalı bir takım sınavlar vermiş olabilirsiniz. Artık e, Ağustos ayında bu durumu hazmediyor olacaksınız. Videoya geçmeden önce kanalıma henüz abone değilseniz abone olabilirsiniz desteklerinizi gösterebilir. Zil tuşuna basarak bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Ve beni instagram opikus adresinden de takip edebilir. Yine danışmanlık ve iletişim için gmail.com adresi veya instagram opikus adresinden tarafıma ulaşım sağlayabilirsiniz. Evet 2 Ağustos tarihinde bu Temmuz sonunda kesinleşen Kuzey Aydın Uranüs etkileşimi Mars'ın da etkisiyle beraber çok daha yoğun bir şekilde kendisini gösteriyor olacak. Bu kavuşum 18 derece boğa burcunda sizin haritanızın ikinci evinde. Çok önemli bir harcama, çok ekstra bir para girişi, para çıkışı, parasal konularla alakalı beklenmedik ve hızlı gelişmelere sebebiyet verebilir gibi gözükmekte. 4 Ağustos'ta Merkür Başak Burcuna geçiyor. Merkürün Başak Burcu geçişiyle beraber biraz daha artık Ağustos ayında iş hayatınızda yeni bir düzen inşa etmek belki maddi koşullardan dolayı birçoğunuz iş değiştirebilirsiniz veya pozisyon değişikliği yaşayabilirsiniz. Belki pozisyonunuz da yükselebilir, zam veya terfi alabilirsiniz ya da yeni iş olanakları arayışında olabilirsiniz. Yeni ekip arkadaşları, yeni çalışma koşulları ve pozisyonları ile alakalı gündemlerde süreçte etkin olabilir gibi gözükmekte. Burada özellikle 7 ila 9 Ağustos arasında Mars-Satürn karesi ve Venüs Plüto karşıtlığı ile beraber biraz zorlanacağız. Bu bağlamda özellikle parasal konular, kariyeriniz, mesleki durumunuzla alakalı bir tercih yapmak durumunda kalabilirsiniz. Belki çok iyi bir pozisyondasınız. Çok iyi bir konumdasınız ama maddi anlamda sizi tatmin etmiyor veya tam tersi de olması muhtemel. Bunlarla alakalı belki üstleriniz otorite figürleriyle alakalı bir takım kısıtlamalar bir takım daralmalar veya engellemeler süreciyle muhatap olurken aynı zamanda Venüs Brito karşıtlığı da hem kariyer hayatınız hem de ailevi meselelerle alakalı konularda bir dönüşüm, bir değişim süreci içerisinde olduğunuzu ve ne kadar alımlı yaklaşmaya çalışsanız da hani şartların biraz size zorlamaya başladığını ve ikilem içerisinde kaldığınızı gösteriyor olabilir. 11 Ağustos'ta Güneş Uranüs karesi ile beraber özellikle parasal konularda büyük riskler almamaya gayret gösterin. Yatırımlarınızı doğru bir şekilde denetleyin. Risk alma eğiliminiz her zamankinden fazla olabilir. Güneş Aslan Burcu'ndayken kendinize çok fazla güvenebilirsiniz ama burada büyük maddi riskler açısından çok da desteklenmiyor olacaksınız. Özellikle geçmişte bu tarz hamleleriniz olmuşsa 11 Ağustos yuvarında bunların geri dönüşleri olabilir. Biraz zorlanabilirsiniz sevgili koç burçlarım. 11 Ağustos aynı zamanda Venus'un Aslan Burcu geçişiyle beraber biraz aşk hayatınıza, keyifli aktivitelere, Mobilerinize, yaratıcı faaliyetlere zaman ayırabilirsiniz. Yalnız olan koç burçları için yeni aşklar güçlü, aşklar tutkulu başlangıçlar söz konusu olabilecekken aynı zamanda biraz daha hayatın tatlı tarafları, eğlenceli tarafları ile de e, ilgilenmek isteyebilirsiniz. Tabii ki bu en doğal hakkınız. Yaz aşkları için de e, siz sevgili koç burçları için oldukça uygun bir süreçten bahsediyoruz. 12 Ağustos tarihinde Kova burcunda bir dolunay var. Kova burcunun 19 derecesinde meydana gelecek bu dolunay ve e, bu etkileşim özellikle biraz sert e, ve kare açılarla dolu bir dolunaydan bahsediyor. Çünkü Uranüs ve Güneşle de e, kare görünümü olacak bu dolunayın. Bu bağlamda e, 11. ev ve bununla beraber 2. ev ve 5. evde yaşanacak bu kare görünüm daha çok parasal konulara işaret ediyor siz sevgili Koç burçları için. Kariyer gelirleriniz, kariyerinizden elde etmiş olduğunuz menfaatler, itibarınız, konumunuz ile ilgili olarak bir kapanış, bir tamamlanma veyahut bir karar aşamasına gelindiğini gösterebilir. Belki. E, kariyer hayatınızda maddi anlamda tatmin olmuyorsunuz. Harcamalarınız, gelir gider dengenizle alakalı e, her ne kadar çok emek vermiş olduğunuz bir alan olmuş olsa dahi e, sizi tatmin etmeyen koşullar olabilir ki şu dönemde zaten her birimizin yaşamış olduğu deneyimler bunlar. Bu etkileşimlerle beraber özellikle yeni bir yola gitmek, yeni bir rota çizmek, yeni bir sosyal çevreye dahil olmak gibi konular hayatınızın gündeminde olacaktır. Aynı zamanda harcamalar gelir gider dengesiyle alakalı da biraz zorlandığınız Tam bir bütçe hesabı yapıldığı zaman ancak işin içinden çıkabileceğiniz bir süreçten bahsedebiliriz. Tabii bütün bu realitedeki yaşananlar size kendi değerinizi, kendi anlam arayışınızı, siz kimsiniz ve ne kadar değerlisiniz ve neye sahipsiniz, hiçbir şeyiniz olmasa dahi, para kazanamasanız dahi, istediğiniz konumda olmasanız dahi, kendinize değer veriyor musunuz veya bir takım misyonlarla, bir takım konumlarla mı kendinizi isimlendiriyorsunuz? İşte bu gerçeklikler ile de, yüzleştirecek bir süreçten bahsediyor bu dolunay enerjileri sizleri sevgili koç burçları. Evet 15 ila 18 Ağustos arası keyifli etkileşimler var. Mars'ın Plütoyla ile Merkür'ün Uranüs ve Venüs'ün Jüpiter çok keyifli etkileşimleri var. Özellikle parasal konularda ufak da olsa bir umut ışığı veya kariyerinizle alakalı güzel başlangıçlar, özellikle güç sahibi kimseler tarafından göreceğiniz destekler sizi tekrar ayağa kaldırabilir, tekrar cesaretlendirebilir ve motivasyonunuzu sağlayabilir. Merkür-Uranüs üçgenine baktığımız zaman ise özellikle burada iş hayatınız, yeni bir iş düzeni oluşturmak, bir düzen değişikliğine gitmek gibi temalarda sürpriz destekleriniz var. Bu süreçte özellikle iş arayan koç burçları varsa lütfen umutsuzluğa kapılmasın. Özellikle Ağustos ortasından itibaren çok güzel, çok destekleyici, sürprizlerle dolu etkileşimlere açık olsun demek istiyorum. Ki keza venus Jüpiter etkileşimde özellikle aşk hayatınız ve sizi heyecanlandıracak gelişmeler, projeler, insanlar, ile alakalı da aslında güzel süreçleri tetikleyecek. Eğlenceye zaman ayırın, umutsuz olmayın ee, ve eğer bir kapı kapanıyorsa mutlaka yeni bir şeyin e, arefesinde olduğunuzu da e, idrak edin diyeceğim. Çünkü 15 ile 18 Ağustos arası gerçekten çok keyifli. Her birimizin değerlendirmesi gereken etkileşimlerle donatılmış vaziyette. 20 Ağustos'a geldiğimizde meşhur mars ikizler transiti başlayacak arkadaşlar. Ee, zaten 2022 yorumlarında sıkça söz etmiş olduğumuz Mars'ın ikizler Burcu transiti e, çok uzun bir süre devam edecek. Yıl sonuna kadar Mars-İkizler Burcu'nda çünkü Mars'ın ikizler Burcu'nda bir de retro hareketi olacak ilerleyen süreçlerde. Bu geçiş sizin haritanızın 3. evinde aktif olacak sevgili koç burçları. Uzunca bir süre Mars 3. evinizde misafir edeceksiniz. Demek ki Sözlerinize, duyduklarınıza, konuştuklarınıza ve iletişiminize Dikkat etmeniz gerekiyor. Bin düşün, bir konuş sürecinden geçeceksiniz. Ağzınızdan çıkanların, sözlerin, tekliflerin, taahhütlerin, yakın çevre ilişkilerinin biraz zorlanacağı bir süreçten geçeceğiz. Yeni bir şeylere başlamak için, yeni bir yola girmek için çok heyecanlı olabilirsiniz. Bu süreçte belki çok aktif bir durum içerisinde olabilirsiniz. Sıkça kısa mesafeli seyahatlerde olduğunuz, çok fazla insanla diyalog halinde olduğunuz, yeni anlaşmalar, yeni teklifler ve yeni görüş konuşmeleri için heyecanlı olduğunuz bir süreç olacaktır ama e, tabii ki Mars'ın sert açılarında biraz da e, dürtüsel davranışlar sergilemenin ceremesini çekebilme ihtimali de söz konusu Evet e, bu noktada Tabii ki Mars'ın ikizler burcu transitine dair ayrıca bir video paylaşmayı düşünüyorum e, bu salt e, Ağustos ayının gündemi değil ama Ağustos ayında başlayacak olan bir etkileşimden bahsediyoruz 23 Ağustos'a geldiğimizde Güneşin Başak burcu transit'i başlıyor ve artık biraz daha hayat rutinleriniz, sağlığınız, gündelik rutinleriniz, beraber çalıştığınız kişiler, varsa evcil hayvanlarınızla alakalı gündemler aktif olmaya başlayacak sevgili koç burçları. Ve 24 Ağustos tarihinde Uranüs retrosu başlıyor. İşte sil baştan Temmuz ayını değerlendireceğiz bu süreçte. 18 derece boğa burcunda Uranüs retro hareketine başlayacak ve birkaç ay sürecek bu etkileşim. Burada özellikle kendi değerinizi keşfetmek, parasal konularda harcamalar ve gelir gider dengesiyle alakalı doğru bir tespit yapabilmek, sizi alıkoyan ne, özgürleşmenizin önündeki engel ne bunları keşfedeceğiniz bir süreç yine Ağustos sonu itibariyle başlıyor olacak. 26 Ağustos'ta Merkür'ün terazi burcu geçişi biraz daha artık e, Ağustos sonunda ikili ilişkilere fokuslanacağınız gösterirken 27 Ağustos'ta Başak Burcu'nda bir yeni ayımız var. 3 derece Başak Burcu'nda meydana gelecek ve sizin 6. evinizde işte yeni başlangıçlar, yeni düzen, yeni rutin. Eğlendiniz, gezdiniz, dolaştınız, harcadınız, kazandınız, işten ayrıldınız veya yeni işe girdiniz artık kendinize e, Eylül dönemiyle beraber yeni bir rutin Yeni bir döngü başlatmak üzeresiniz. Yeni bir düzen inşa ediyorsunuz sevgili koç burçları. E belki de yeni bir sağlık anlayışı içerisinde olacaksınız. Ve e artık hayatınızı organize etmek ve iplerini elinize almak isteği içerisinde olacağınız bir süreçten bahsedebiliriz. Evet Ağustos ayı etkileşimleri bu şekildeydi. Huzurlu, mutlu, sağlıklı bir ay olsun sizler için. Abone olmayı, videoya yorum bırakmayı ve videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı lütfen unutmayın. Temmuz ayında yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşırsanız çok mutlu olurum. Ben de artık yorumlarda daha aktif olmaya gayret göstereceğim. Danışmanlık ve iletişim için Instagram astroloji hesabı veya opikusastroloji.gmail.com adresinden bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın.